Selam arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili yaylar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Efendim sizler için 2020 yıllık açılım yapacağım aralıkta yüklemedim hani dedim geride kalmasın diye taze taze Ocak ayında yükleyeyim dedim sevgili yay arkadaşlarım açılıma başlamadan öncesinde çay falı aşk hayatınız kanalıma sizlere aboneliğe bekliyorum oranın da aylıkları yıllıkları yüklendi şöyle bir gözden geçirin oraya da davet ediyorum Şengül'ün Sihirli Falları kanalına da davet ediyorum. Benim olduğum her yere sizleri davet ediyorum. Benim ay burcum olan yay kardeşlerim, güzel insanlar, sizleri seviyorum derken... ...şöyle bir başlıyoruz. Hiç bekletmeden. Evet. Hmm. Geçmişten kopuşlar var. Sevgili yaylar. Hadi bakalım. İyi. Burada da toplu bir şeyler var. Hadi bakalım. 2020'nin tabii ki 12 aylık açılımları bu sevgili arkadaşlar. Öyle Ocak ayı açılımı değil... Ocaktan alıyoruz aralıktan çıkıyoruz 2020 yılının açılımı o yüzden var şanslarımız var hmm, bir şeyler gelecek güzel biraz kafa kısmı tam olarak çıkmamış ama balığınızın geliyor geliyor yavaş yavaş geliyor hmm, şöyle bir bakalım 1 2 3 4 hmm, 5 6 7 8 tane yolunuz var sevgili arkadaşlarım 8 tane yoldan şöyle bir bakalım 5 tanesi tamamen tertemiz tamamen siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum sadece üç tanesinde biraz karaltı var ama sıkıntı yok sıkıntı yok iyi iş hayatımız fena değil fena değil. Bir küçük çaplı bazı yerlerde sıkıntı var ama o kadar olur dört dörtlük yaşantı yok sevgili arkadaşlarım adında a harfi olan z harfi olan arkadaşlarım sevgili yay arkadaşlarım ve harfi y harfi olanlar var bazı harfler de tam olarak göremiyorum t harfleri lütfen birazcık hani o ocak ayı ocak şubat mart nisan gibi o civarlarda biraz ne harfi olanlar biraz sıkıntı duyabilirsiniz kariyerinizde iş hayatınızda baya bir karmaşa çıkmış ama azınlık çok değil daha sonra canlanacaksınız el ele verip bir canlanma gelecek ya aileden destek göreceksiniz ya aile büyüklerinizden hiç merak etmeyin öyle yıkılma diye bir şey yok arı gibi akım devam ediyor Sevgili arkadaşlarım hmm, adında yine Y harfi olan N harfi M harfi A harfi olan arkadaşlarım sizlerin biraz daha aslında siferaha doğru gideceksiniz de sevgili arkadaşlar üstünüzde biraz zaman var ve tuhaf bir şeytan da üstünüze çökmüş sizlerin tuhafta bir şeytan üstüne çökmüş tuhaf derken kafa şeytan kuyruk kedi vücut fare yani o yüzden tuhaf demek durumunda kaldım laf bir şey 3 boyutlu üstünüze çöktüğü için tam olarak onu dipte aşamıyorsunuz. Tamam. Ama şöyle ortada kuyu var. Yandan geçmiş hali yaparsanız biraz zamanınız var. Onu da yapsanız tabi hemen çıkış yok. Biraz zaman var. Biraz sabredin. Onu da atarsınız üstünüzden sevgili yay arkadaşlarım iş hayatınızla alakalı bu. Öyle üstünüze bir kara basan basmış Yine adında benim burada gördüğüm sevgili yay arkadaşlarımın içinde genel olarak bakıldığında adında A harfi olan sevgili yaylar tamamen böyle iç dünyanızda tabii sizin o dışarıya yansıtmıyorsunuz üzülerek. Bu arada da sizi ele vermiş olacağım ama A harfi ad vermiyorum resmen sadece siz bir başınızdasınız size gösterirken kendimi göremiyorum hemen şurada karanlığın dibinde çevre simsiyah. A harfi, ah canım benim bir bacağın da kırılmış yani bacağın kırılmış derken yanlış anlamayın tepe taklak oldun olacaksın bayağı bir bir yönden adında A harfi olan sevgili yay arkadaşlarım nedir bir bacağın kırılmış gibi görülüyor burada bir taraftan desteğin yıkılmış daha doğrusu anlatabildim mi desteğin yıkılmış tabi geçmişten bugüne uzanan bir şey bu. Sevgili arkadaşlar adında G harfi olanlar baya birçok şeyler içinizde kopmuş sizin. Kopmuş kopmuş ama az kalmış ya. Biraz daha sabret öyle hemen de feraha da ermemişsin. Sadece çok şeyleri artık geride bırakmışsın. Sadece izi kalmış içinde söyleyeyim size 5 ay sabredin siz. Siz 5 ay sabredin adında Y harfi S harfi Z harfi olanlar N harfi olanlar K harfi olanlar. 5 ay sonra muazzam güzellikler K harfleri sizde aynı çok güzel muazzam 5 ay sonrasında E harfi F harfi sizler de aynı bu harf saymalardan gınağa geldim ama işimi yapıyorum yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlarım muazzam derecede güzel böyle sıkıntıları atacaksınız ama aşk hayatınızda iş hayatınızda zirve sizi bekliyor canlar hadi bakalım 5 aycık sabredin çok değil çoğu gitmiş azı kalmış şöyle bir çevirelim çok küçük küçük balıklarınız çıkmış sizin gerçekten çok kısmetiniz olacak ya valla iş hayatınız fena değil dediğim gibi küçük çaplı sıkıntılar var ama onları aşacaksınız daha sonra canlılık gelecek genel ilişki durumlarına bakıldığında benim sevgili yay arkadaşlarım hep geçmiş hatalarını düşüneceksin mesela sıkıntım varsa hani sıkıntı oluşacak sırada örneğin evlisin evlisin sıkıntı oluşacak değil mi evliliğinin içerisinde hemen bir anda duracaksın geçmiş hataları düşüneceksin ben geçmişte yaptığım hatayı yapmak istemiyorum diyerek biraz böyle bir çeki düzen verme durumları var aynı şeyi karşı partneriniz de yapacak sevgili arkadaşlar çoğunluğunuzda böyle bir şey görülüyor o da çok güzel temkinli olmak lazım hataları gözden geçirmek lazım değil mi aynı şeyleri tekrarlamamak için adında G harfi S harfi C harfi olanlar sizin de az kalmış artık az kalmış feraha doğru ermeye birazcık karaltı var üstünüzde sabredin onu da geride bırakacaksınız sizin de kariyer güzel yere doğru gidecek evliler mükemmel çıkmışsınız tamam küçük çaplı sıkıntılar görülüyor ama onları aşacaksınız siz yayların evlileri güzel çıkmışsınız sevgililer sizler de iyisiniz eksler sizler de fena değilsiniz iyisiniz hoşsunuz yalnız tabii ki barışmayacak olanlar var böyle yüzde otuz beş kırk civarı karşı partner sizi istemiyor ekslerde siz tam tersi böyle dalavera yaparak onu kendinize çekmeye çalışacaksınız ah benim yaycıklarım erosun yayları onlar bir kere ok atınca daha bırakmazlar değil mi böyle bir şey çıkmış platonikler yayların platonikleri iyisiniz güzel eğlenceleriniz var ortak nokta anlaşmalarınız var bekar bitiriyorsun geçmişi lay lay lam. takılacaksın kafana göre 2020 yılında iyi bir kısmet sağlam biri çıkarsa evleneceksin baktın karşındaki şöyle böyle bir tip örneğin ben valla, ben isem oyum şöyle böylesi de şöyle böyle olacaksınız <gülüyor> eğleneceksin yani anla ne demek istedim bekarlar anla neyse o bitti <gülüyor> Haberler mükemmel. Çok güzel haberleriniz var. Enerji biraz sıkıntılı çıkmış sizde. Bir inişli bir çıkışlı canlar. Enerjiniz hangi burcu söyledim bilmiyorum. Bir tarafınız açacak, diğer taraf kapatacak. Ama yine aradaki bazı arkadaşlarım, ağacın ara kısmında olan arkadaşlarım yenilenecek. Bir de böyle bir şey çıkmış. Üç boyutlu aslında. Bir taraf açıyor, diğer taraf yaprak döküyor. Ağacın gövde kısmındakiler de ağacı yararak... Nasıl diyeyim? bir yenilenme. Kabuğu yıkıyorsun, yenileniyorsun. Bir de böyle bir şey çıkmış. Bu da çok güzel, iyi, harika. Beklentilerim karşılanacak mı derseniz evrenden yardım edecek taraflar var. Şimdi bazı yay arkadaşlarıma evren yardım edecek. Bazılarının dileği kabul olmuş. Şimdi %30'unuzda böyle bir şey görüle Dilek adak demiyorum, dileği kabul olmuş. Evet, evren yardımıyla bunlar olacak. Ama %30 yeterli mi? Değil bazılarınızınki gizemde canlar gizemde öyle hemen ha deyince beklentiler gerçekleşmeyecek ne yapıyorsun onun için mücadele edeceksin gelelim sağlığınıza sevgili yaylar sağlıkta 3 kişiden ikisi mükemmel bir kişinde kalp rahatsızlığı ve sinir görülüyor tamam kalbini tutuyorsun iki büklümsün kalbini tutuyorsun bel değil o Bel değil kalp rahatsızlığınız görülür ritim bozukluğu olabilir öfkeden sinirden olur ya değil mi canlar olabilir kalbimize benim bile bazen kalbime vuruyor stres yaptığımda bunları yapmayalım aylık bütçe iyi güzel küçük çaplı sıkıntılarınız olsa da çözümünü bulacaksınız bir anda aklına bir fikir gelecek o çözümü bulacaksın onun dışında güzel nazarınız da var nazarda çekeceksiniz dip küçük kısımda ama siz ilgilenmeyeceksiniz onunla. İlgilenmiyorsun, umursamıyorsun, kokmuşsun, gidiyorsun. Sevgili yaylarım benim, sıkıntı etmeyin bakın size de bir şeyler geliyor yani. 2020 yılı boş değil sevgili yaylarım. Ateşlerden yaylar. Hadi bakalım. Hmm, çok güzel. Barışlar var. Çok güzel. Hemen tepe kısımda barışlar çıkmış. Sevgili arkadaşlarım ama özellikle de şimdi şunu belirtmek durumundayım ki sevgili yay arkadaşım özellikle de peşten gidiyor. Tamam sizler gidiyorsunuz siz karşı tarafı kendinize çekmeye çalışacaksınız. Adında Y harfi olanlar şimdi bu ara gördüğünüz ya bizim iç dünyamızdır ya hanemizdir. Sevgili arkadaşlarım şu görmüş olduğunuz çevre gökkuşağı gibi olan siyah yer dışarıdan. İyi ya da kötü hayatımıza gelecek etkilerdir öyle mi öyle şimdi hanemizde hala sıkıntı var ama merak etmeyin yavaş yavaş da murat ağaçlarınız kendini göstermeye başlamış başladı mı başladı özellikle şu kısımdaki siyahlığı geçmişten bugüne taşıyan sevgili arkadaşımın adı ya da soyadında y harfi var bakın bizzat sadece y harfi çıkıyor y harfi var. Merak etme güzel kardeşim 3 tane de balığın çıkmış o sıkıntın her neyse maddi ya da manevi kendini yerle bir hissediyorsun yatay vaziyettesin parmağımda değdi yatay vaziyettesin hiç merak etme 3 yerden küçükler biraz ama olsun temizler 3 tane balık gelecek kısmet gelecek yatay vaziyetteki kredi borcun olabilir baysın ya da bayansın adınızda y harfi var sevgili arkadaşlarım Miras olabilir herhangi bir şey olabilir size bir yerden bir şeyler gelecek o borç mudur aile sıkıntısı mı neyin sıkıntısıysa kurtulacaksın oradan sanırım iş hayatıyla daha çok alakalı çünkü iyiler sizin dikleşmeye başlamış sevgili yay kardeşim adında y harfi olan kardeşim rahata doğru gideceksin s harfi s harfi de aynı şekliyle adında y ve s harfi olan Sevgili yay arkadaşlarım S siz Y'den önce S ferah eriyor bakın. Önce S harfindeki arkadaşlarım yolu tutuyorlar. Ardından Y harfi tutacak. Benden söylemesi aynen Y harfi bakın burada da düzleşiyorsun sıkıntılar gidecek. Elinizden birileri tutacak. 3 boyutlu elinizden tutuyorlar. Küçük çaplı da olsa tutacaklar. Tepe taklak olmuşsun burada o tepe taklak durumun düzelecek çünkü yan tarafın bak olabildiğince açık ardından da görüyorsunuz partner partnerin arkasından gidiyor ama eşinizin arkasından gidiyorsunuz ama sevgilinizin hiç fark etmiyor çok küçücük küçücük balıklar ve kuşlar kısmetler geliyor sizlere sevgili arkadaşlar zaten burada toplu bir şey var şans oyunu olabilir miras olabilir gecikmiş mutluluk olabilir sizin hakkınız olan size gelecek bir şekilde sevgili arkadaşlar biraz daha dikkatli bakıldığında nereden nereye iki tane balık olarak şekil alıyor bakın balık şeklini alıyor hiç merak etmeyin sevgili yay arkadaşlarım güzel insanlar hmm, evet güzel haberler alacaksınız hızlı da haberler alacaksınız çünkü toplu miktarın hemen ucunda silah çıkmış canlar bakın hızlıca alacaksınız bunu hemen bir ucunda da tam vücudu görülmese de kafası çıkmış Murada doğru gideceksiniz balığınızı görün kaçırmayın balığınızı sevgili arkadaşlar kısmetler var değişimler var hakkınız olan size gelecek dediğim gibi bazı arkadaşlarımın dilekleri kabul olmuş dilek dilek adak dilek gerçek dilek başka adak başka bir şey de. dileğiniz kabul olmuş adak değil çünkü koyun göremedim dilekler yıldızlar görülüyor dileğiniz kabul olmuş sevgili arkadaşlarım bir de benim burada gördüğüm çok şey var böyle tutuculuk var ne kadar güzel sahiplenmeler var sevgililer sevgililerin peşinden gidiyor eşler eş peşinden gidiyor aman Allah'ım yoğun duygularınız var yoğun duygular hissedeceksiniz 2020 yılı içerisinde sevgili yaycıklarım benim ateşlerden yaylarım işte bu size gelen bu buyurun doyuma gideceksiniz doyuma hadi bakalım doyuma gideceksiniz mutlu aşk doyumuna gidecek benim sevgili yaylarım. ne demiştim yoğun duygular buyurun yoğun duygular duyacaksınız yoğun duygular derken şöyle bir şey öyle 7-24'te sevecek misin tabii ki de değil ya tam seveceksin ya çok nefret edeceksin işte buna yoğun duygular denir sevgili yay arkadaşım gel yayları başlarda sıkıntı var ama Merak etmeyin yardım göreceksiniz canlar işte buyurun daha elime almadan yardım destek göreceksin yardım görmek destek görmektir aileden destek dışarıdan yardım evrende yardım ediyor ah be daha ne olsun bundan iyi güç olur mu iş hayatınız bu sevgili yaylar güzel çekmiş şans var sizlerde buyurun ilişkiler aşk hayatınız buyurun değişime gideceksiniz başarıya gideceksiniz aşk hayatınızda mutluluğa doyuma gideceksiniz daha ne olsun sevgili arkadaşlarım hadi bakalım genel çünkü hak ettiğini alacaksın aşk hayatında tabi araya şeytanlar mutlaka girmeye çalışacaktır sevgili arkadaşlar bunlara ne yapıyoruz mail vermiyoruz demiştim burada bir kalp sıkıntıları var görüyorsunuz kriz var ama ne yapıyoruz Mutluluğu yakalayacağız nasıl yakalayacağız sevgili arkadaşlarım yenileneceğiz krize girmiyoruz krize girme durumlarını askıya alacağız bırakacağız kahrolmayı üzülmeyi kendimizden kuşku duymayı bırakacağız yenileneceğiz sevgili arkadaşlarım çünkü kalp rahatsızlıkları biraz da sinir vaziyetleri çıkmış bu da aynı şeyden söz eder krizden sinirden söz eder sevgili arkadaşlar yapmıyoruz bunu ne yapıyoruz? Ama ailemizle anlaşacağız. Ama gideceğiz doktorumuzla anlaşacağız. Doktorumuz ne öneriyorsa onları yerine getireceğiz. Mutluluğa, vücuden doyuma ulaşacağız. Sağlıkta doyuma ulaşacağız. Bakın yenilenelim lütfen. Kötü alışkanlıklarımız varsa tabi ki alkol, sigara gibi şeyler kalbe bir numara düşmanlar değil mi? Bırakmak isteyebiliriz çünkü aslan adam onu da söyler kötü alışkanlıklara son vermekten söz eder ve ardından değişim geliyor bakın değişim geliyor sevgili yaylar değişimi kucakla diyor meleğim bunları yaparsan değiştin demektir diyor Na ne olsun bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacakmış 2020 yılında sıkmayın canınızı güzel insanlar kötü bir şey yok o kadar olur o kadar aradığına aneler mutlaka çıkacaktır Evet sevgili yay arkadaşlarım güzel insanlar 2020 yılının genel açılımının sonuna geldik. Kapamadan öncesinde ilişkilerinize en ince detaylarına kadar öğrenmek istiyorsanız Çay Fala Aşk Hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Oranın da aylıkları yıllıkları yüklendi gözden geçirin. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Güzel bir 2020 yılı geçirmeniz dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.